Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün oyuncu biz mod ekibinin yapmış olduğu yeni travego ile Tokat'tan İstanbul Esenler Otogarına doğru bir seferimiz olacak şu an Tokat ili için yapmış olduğumuz daha doğrusu oyunun standart haritasında bulunan otogar tipini size göstermek istiyorum bakın. Edirne ile birlikte gelen biliyorsunuz bu otogar tipi. Daha henüz oyuncu Bizim otogarların dokunmadığı illerde bu tipte otogarlarımız olacak. Otogarlara geleceğiz. İndirme bindirme peronlarınızdan. Ben şu an e, haritada size göstermek istiyorum. E, Tokat'ta gördüğünüz gibi otogar olarak yazıyor bu. Otogardan çıkacağız. Yolcumuzu aldığımız zaman e, İstanbul'daki Bakın otogarda yerimiz işaretli otomatikman Esenler otogarına kadar kendimizi getirip getireceğiz. Evet şimdi otogardaki perona geçip yolcularımızı alalım. Ona göre seferimize başlayalım. Evet şöyle kabinimize de geçelim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yani standart olarak hani 8 tane yan yana peron var. 8 perondan birinde çıkıyor göreviniz. Benimki birinci peronda çıktı. Birinci peronla yanaşacağım. Ve yine bildiğimiz gibi T tuşuyla hani modum dorsemizi bağlayıp yolcularımızı evet bakın şöyle tekrar dışarıya geçip ben size göstereceğim. Perona geldiğimizde ee, yolcu almayanları bakın burada önümde çıkıyor zaten hani onu da göstermiş olayım videoda ee, T tuşuyla kapılarımızı açalım öncelikle daha sonra gelip T tuşuna bastığımızda oyunda diğer tuşları da çalışacak. Zor tanıştırdı. Opet Güvenli Yolculuklar diler. Zor ee, hani, bağlanmış olacak kapılarımızı kapatalım. Evet şimdi Tokat İstanbul seferimiz başlıyor arkadaşlar muhtemelen. Ee, yine highway'de geçerken bir mola veririz. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi yolculuklar. İnşallah kazasız belasız bir sefer olmuş olur. Sadece. Geçen hafta sonunda oyuncu mod YouTube kanalında e, ufak bir söyleşi tarzında bir 25 dakikalık bir Kavşak vardır. Birinci çıkış. vardır. Belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. E, Hakan, Umut ve ben birlikte e, ufak bir söyleşi yaptık. E, yaklaşık 1-1,5 hani bir, bir aylık bir zamanda çıkış. E, o haritanın ilk bölümünün piyasaya çıkmasını planlıyoruz. Ufak tefek eksikler var onları da tamamlayıp ilk bölümü yayınlayacağız. Ondan sonra Diğer kısımlara devam edeceğiz. Haritanın ikinci bölümünde e, şehirleri düzenlemeden gerçek otogarları koymayı planlıyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız var. Şu an en son Afyon ve Yozgat otogarı e, bitmek üzere. Kavşak ikinci çıkış. Böyle farklı farklı alanlardan e, otogarları koyacağız tek tek. Şehirleri düzelttiğimiz zaman da. şehirlerini düzelttiğimiz zaman da e, otogarları zaten hani hazır olduğu için direkt yerlerine koymuş olacağız. En azından şehirleri düzenlenmese bile gerçek otogarlara yolcu götürebileceksiniz. Yani şu an Tokat'tan hareket ediyoruz. Çıkış. Altımızda da Tokat seyahatin. 200 tane otobüslerimden var. Kaplama çıkacak. Kavşak 1. çıkış. Çıkış. Şu an otobüsümüzde kaç yolcu var size birazdan onu da göstereceğim. Hatta şöyle bir tane program kullanıyorduk. O programda bakalım hani. Yolcu göster Yok hani o göstermedi o edersiniz. O farklı bir şeydi. Ben seferime devam edeyim. O oyunun kendi programını alırsan yolcu sayısı veriyordu ama biz, biz kendi Dorse yani modumuzla yani yolcu modumuzla sürüyoruz şu an. O yüzden herhangi bir sayı olarak değişik yok. Evet, yüzergahımıza tekrar bakmak üzere Tokat, Amasya, ee, Bolu, Kocaeli, oradan da İstanbul'a varmış olacağız. Buradan tüm Tokatlı ve Amasyalı arkadaşlarımıza şimdiden selamlar olsun. Tokat'a da bir el sallayalım. Şu an oynadığımız YKS haritası arkadaşlar. YKS Türkiye haritası. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Sağa dönün. sinyal verip dönmedim dayı ya burada hata bizim tabii ki sol şeritten sağa döndüğümüz için kusur bende o oyunda beklemek istemedik o yüzden öyle ufak bir sıkıntı oldu. Oyun olarak 1.42 beta versiyonundayız arkadaşlar. Biz her zaman yani betalara katılmayı tercih ediyoruz. Beta versiyonundan devam ediyoruz. <gülüyor> Haritalarımız ve otobüslerimiz 1.20 versiyonundan sırayla uyarlanmaktan. Hakan ve Artin özellikle otobüslerle ilgilenen iki arkadaşımız sonra sola dönün. Bu arada kullandığım navigasyon modu Google'ın Yandex navigasyon modudur arkadaşlar. Sola dönün. Steam atölyesinden ücretsiz olarak indirim indirebilirsiniz. <gülüyor> Otomatik deneyiz. Yani bu kavşak tiplerini sevmiyorum. Şu an direksiyon nasıl titrediğini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu, ee, B402'de gelen bu titreşim özelliğinin değişmesi özelliğinden kaynaklı. hani Motor rölandtayken bu direksiyonda bu şekilde titremeler oluyor. Seyri motorun titreşimini vermesi için. Bu yine ayarları kısılmış halin. Normalde çok daha fazla titreşim veriyor. <gülüyor> yola çıktığımız zaman herhangi bir şey olmuyor tabii ki. Orada foloncuk göremiyorum. ya doğru hareket ediyoruz. Bu arada hani Tokat'tan hani çıkmamın özel bir sebebi var mı? Aslında yeri yok. Niyetim ya Trabzon'dan çıkmaktı ya Adana'dan çıkmaktı ama orada İstanbul'a hani sefer olmadığı için ilk bulduğum hani İstanbul seferini yapmak istedim Anadolu Anadolu yakasından. O yüzden ilk görev şeyden geldi. Tokatlar asalım. Tokattan İstanbul'a doğru bir seferimiz olacak ve peronlarımızda indireceğiz hiç indirme yapmamıştık hani şey olarak. Onu da bu şekilde Esenler, yeni Esenler Otogarı'nda indirmenin nasıl yapıldığını görmüş olacağız arkadaşlar. Video saatin ortalama 1 saat civarında olmasını görüyorum. Belki biraz geçebilir 1 bir saati. Yorumlarda özellikle uzun videolar ismini söylüyorsunuz. Evet Amasya'ya giriş yaptık. Devam edin. Ammasyada da otogarımız bölmüştü arkadaşlar. Sol tarafta kalıyor. Birazdan önünden geçeceğiz. Hafifçe soldan devam edin. Ardından sola dönün. Sola dönün. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Otogar sol tarafımızda kaldı arkadaşlar tam yolun solunda Amasya otogar. Şeylerde iki tip otogar kullanıyoruz bir peronlu otogar ee, bu Royal yaptığı Adana'da hani kullandığımız hani dik girmeli ee, bir de e, hani İstanbul oto bilksi ile gelen otogar tipini kullanacağız balkonlar Balkan versiyonda olduğu gibi haritama Afifçe soldan devam edin. Ardından düz devam edin. Düz devam edin. Denk sallanıyor. Bir de tozu tozu dumanayı katta gitti. Bize tozunu yutturdu ya. Hafifçe soldan devam edin. Ardından düz devam edin. devam edin şu Turizma yaklaşım biraz yavaşlayacağım ya yani onunla birlikte tekleşim Bu yüzden şu an biraz basıyorum Valla Tabal yer değiştirmiş Hıh Gidiyorduk, yarım kaldı. devam edin. da gece yoldu aslında çok güzelim ya Yayında hani gündüz yayın Gece videosu izlenmiyor Akşamları o canlı yayın yapsak Gece seferler daha zeytin o zaman Şimdi yaptığımız zaman Gitmiyor yani Çevrenin güzelliğini göremiyoruz Afikçe soldan devam edin. Ardından düz devam edin. Düz devam edin. Karayi birleştirdiğiniz noktalar o yüzden hani sol taraf Ankara sınırları içerisinde kalıyor. O yüzden haritalarda bazı bozukluklar görebilirsiniz bu alanlarda. Tabi oyuncu bizim burada haritasında bu alanlar normal. Herhangi bir bozuk yok. Ben bunu öylesine hani senedi yayınlarda kullanabilmek için yaptım harita olduğu için bazı alanlarda bozuk mesela sağ taraftaki alan mesela zeminin az kaplaması görünüyor sol, sol taraftaki yandan burada şimdi Ankara yoluyla hafifçe sağdan devam edin Ankara, Sambar, ardından Karadolu, Karadolu. Çıkış, hafifçe devam edin. çıkış hafifçe sağdan devam edin bağlamıyoruz çıkış hafifçe sağdan devam edin Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. Çıkış hafifçe sağdan devam edin. yeniden oluşturuldu. Evet, çok kısa bir mola. Özellikle açılarına gidermek isteyenler konuklarımız. Değerlendiriyor. 2 dakika içerisinde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaştan top, yavaştan toparlanalım seferimize devam edeceğiz. <Gülüyor> Hafif de bir müzik verelim kendimize. Müzik vermeyecektim ama türküsüz yollar çekilmiyor. Sülinoğlu'ndan Çalacağım bir de Edip Bülbül hazırsa yavaştan seferimizi çıkalım arkadaşlar kaldığımız yerden Motorımızı çalıştırdık kapımızı da kapatalım Bel ikinci molamızı çok ufak bir ihtimal olsa da e, şeyde de verebiliriz arkadaşlar bu TRx standıın e, ikinci çıkış İstanbul yolunda yani Kuzey Marmara karıl yapmış oldu testler vardı yanlış deşa olabilir bir tanesi işte de. orada değerlendirebiliriz orada yapabiliriz yani bilginiz olsun Rosa yeniden oluşturuldu Eyvah, yanlış ollay görüyoruz. Rosa yeniden oluşturuldu. Kavşak 1. çıkış. Çıkış. Ankara'ya geri gidecektik vallahi. Rosa altından diğer tesise geçiş var. Oradan tekrar Ankara gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Tam buranın altından bakın köprü var. Köprünün altından geçişi var. Bolu da çıkıyorsunuz? Bolu da Bolu daha çıkışa bu kadar bu taraftan. İleride çünkü Bolu'nun ne de var. Bir zoraya tırların girmesi yasak. Yani sol tarafımızda Hayvii var. Rakka Kerpenay selamlıyorum. Molamız yeni verdiğimiz Hayveli durmuyoruz. arkadaşlar. Hayveli fark ettim ki hafifçe soldan devam yani ediyor. Anlaşılan Biz ben arada hiç İstanbul tarafına böyle yolda gelmedim herhalde. Hep evet, İstanbul'dan sefer de başladı. Hiç Esenler'e doğru. Yani girişimiz neredeyse olmadı. Yani bir tane iki tane falanca olmuştur herhalde öyle hatırlıyorum. Birazcık bir tane tabela vardı yolda. Onu hiç gördüm hatırlamıyorum. Yani bu bir şeyle, yaptığım yaptım birçok bir, çekti, bir çekti, ama. Gir. Gir bak var. İlceden... Hafifçe soldan devam edin. Çünkü benim için benim için soldan devam ediyor. Ee, şu an Kocaeli'deyiz arkadaşlar. Düşmeden <gülüyor> Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Evet, şimdi birazdan Royal Sant'tan çıkıp Trek Sant'ta tarlasına doğru geçeceğiz arkadaşlar. yeni şey T-Rexant'ın yeni versiyonu da kısa bir süre çıkacakmış arkadaşlar. Geçenlerde hereke kavşağının hereke yolunu paylaşmışlardı. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. günler arkadaşlarım. Dört gözle bekliyoruz. Hafifçe soldan devam edin. Gerçekten insanlı çalışıyorlar. Harita yapımında şunu söylüyorum. Gerçekten insan gibi oturup düzgünce vakit ayırırsan yapamayacağın şey yok. Sadece yapmak ister. Yapılmayacak hiçbir şey yok yani. diğer reaksant geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çe soldan devam edin. Evet, Ömerli testlerimiz arkadaşlar. <gülüyor> size gösterimde. Hafifçe soldan devam edin. Azdan üçüncü köprüden geçeceğiz. Hafifçe soldan devam edin. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. Evet, tam doğru yaklaşıyoruz. Çıkış hafifçe sağdan devam edin. Hafifçe soldan devam edin. karşyerine geçiyorduk. Bir defa neredeyse buradan geçeceğiz. Evet, İstanbul'a gelince tabii FPS ben buradayım dedi. Hafifçe soldan devam edin. FPS maşallah daha var. İstanbul Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Çıkış. Hafifçe sağdan Hedda? Hedda hafif ha. devam edin. Hafifçe soldan devam edin. Saftice sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Sağ dön. Kavşak birinci çıkış Ana giriş kapısına doğru da gideceğiz arkadaşlar. Çıkış akşam oluyor. Bakalım. 2 metre ilk defa gecelin, hani yan yanarken göreceğiz arkadaşlar. Sağa dönü devam edin. Ardından sağa dönün. Eğer evet, birinci gibi, ilk böyle yatarlarsan burada başlamıştam buram. Ne yani buradan. Peronumda doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Sağa dönün. Kapıyı takılırken biz şuradan içeriye gelelim arkadaşlar. Otogal hoşgeldiniz diyoruz. Şimdi acaba planımız ne tarafta? şeyin kalanları sağ tarafından çıkacağız arkadaşlar. Dikkatı e, şu an biz hani öylesine koyduk yani Umut burayı geliştirecek benden hani öyle sadece videolarda da yayında kullanabilmek için hani yapabildiğim kadar yaptım ben. E, Umut da hani şu an haritanın bu kısmını artık Umut devam ediyor İsyan e, Orta Garına. Yapabildiği kadarını yapıp ona göre sizlerin hani sunumuna sunacağız. Yani yapmamızdaki başka yerlerde var biliyorsunuz hani takarıyadır vesaire sağında solunda yani ana üzerinde bozuk yerleri var bunları düzeltmeye çalışacağız e ona göre ortalama bir bir buçuk ay içerisinde e, şu an 11. Ocak'ta kilitliyorsun 12 kaldı hani en en kötü, en kötü ihtimali konuşuyorum. renk yani söylüyorum Hani yıl başına kadar e, piyasaya sürmüş oluruz diye düşünüyorum bu ilk versiyonu evet, şimdi bakın otogarlara çıkıyoruz. Peronlardaki tabuların bütün aydınlatmaları kendiliğinden yanıyor. Şöyle şimdi bakın arkadaşlar. Bütün peron aydınlatmalarımız aktif durumda görüyorsunuz standart olarak. Esenler Gece. Evet, Bakın ileride, ileride solda da e, varacağımız yerin hani ince indireceğimiz noktanın e, lambaları yanık arkadaşlar görebilirsiniz. noktasına ulaştınız. Evet, barış noktasına geldik. Şu şöyle geleceğiz, duracağız. Yeşil olduğunda evet. Kapılarımızı açacağız. Kontağımızı kapatacağız. Şöyle kapılar. Otobüsümüzü dışarıdan gösterdim, kapılarımız yarım bırakalım. Tokat Şehitler Tokat'tan İstanbul'a gerçekleştirdi seferimizi tamamlıyoruz. Yolcularımızı da unutmadan indirelim. Evet, seferimizi gördüğünüz gibi tamamladık. Yaklaşık 775 kilometrelik Tokat'tan İstanbul'a bir seferimiz oldu ve e, bu sefer bize 983 tecrübe puanı artı e, 9081 Türk Lirası para kazandırmış oldu. şekilde hani per peronlarımızı geceliğin size tekrar göstereyim şöyle sıfır kamerasıyla. Kaptanlar Köşkü'nün oradan başlayalım arkadaşlar. Böyle bir Kaptanlar Köşkü. Benzer bir Kaptanlar Köşkü yaptık. Ee, dediğim gibi bunlar hani güncellenebilir. Sıkıntı yok şu an için hani var mı var evet var yapıldı işte. Peronlarımızda şöyle peronlarımızda yürüyelim bakın burada görev modlarımız var hani şey olarak. Esenler, Otogar. Her şey haritada olduğu gibi birebir karşılığında. Camisi, Kaptanlar Köşkü, Peronlarıyla ile birlikte, olmazsa olmaz, yeni Travego ile birlikte seferlerimizi tamamladık arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrar e, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.